Adriana Lima, ben sıkıldım siz de sıkılmışsınızdır ama ne yapalım manşetlerden inmeyince onlar içine dışına bir bakmamız gerekiyor. Adriana Lima ilişkisi hakkında demiş ki ayrılık yok, ilişkimizde pürüzler var, onları toparlamaya çalışıyoruz. Wow. Amerikan basınla konuşmuş yine ee, ve Metin Aradan daha önce de ayrıldığını duyurmuştu biliyorsunuz. Ee, Metinara Ara beni kullandığı imasında bulunmuştu hatta sosyal medya hesabından. Ee, ama Amerikan basınına da Metin Ara ayrılık yok demişti. Bugüne kadar soskunluğunu koruyan Metin Ara ilk kez konuşmuş. akşam haberine göre geçtiğimiz günlerde Adrian'ın yanına giden Hara, ilişkimizde pürüzler var, onları toparlamaya çalışıyoruz. Beraberliğimiz hakkında kimseye konuşmama kararı aldık demişler. Zengin kız, fakir oğlan Evet. <gülüyor> Hikayesi gibi değil mi? <gülüyor> hey Allah'ım ya. Niye böyle bu sorunları sosyal medya Hocam bunu bu bu, insanları... bu bu burada seni de fikran yormuyor Bu Güzel <gülüyor> değil mi? <güzellik. gülüyor> artık biz de yemiyoruz ama işte kadın güzel, adam da hani gündemdeki falan diye böyle bir muhabbetimiz var e, metin ara Adriana Lima ilişkisi hakikaten şey e, ya bizim memleketimizde bile Ayşe ile. Ali'nin hikayesi bile bu kadar şeyini sürmüyor. Bu birazcık böyle şey, e, uluslararası bir medya piyarı durumu. dönüştü. çalışması diyorsunuz. E, aramızda sorunlar var ama işte toparlamaya çalışıyoruz falan. Bunlar böyle şey, yuvarlak cümleler. Net değil cümleler Net ya. değil tabii. Net olmayan cümleler. E, biri bitti diyor, diğeri e, bu şekilde. Yani şimdi, Belki daha çok ilgi çekerek e, dikkatleri üzerlerine çekmeye çalışıyorlar. Hocam bir paylaşım evet, yapıyorsun, beni kullanıyor diyorsun. Bir paylaşımda tamam. beni kullanıyor diyorsun. İkinci paylaşımında ayrılık yok ama ilişkimizde pürüzler var diyorsun. Toplamaya çalışıyoruz diyorsun. Üçüncüsünde de diyorsun ki beraberliğimiz hakkında kimseye konuşmama kararı aldık. Ya biz zorla konuşturmuyoruz ki siz zaten Kesinlikle. sosyal medya hesaplarınızda gerekeni söyleyerek zaten gündem <gülüyor> oluşturuyorsunuz. Yani kimse bir şey sormuyor aslında. Sormuyor. Ama yani baktığımda e, uluslararası alanda da yani magazin medyası açısından da bakıyorum Güzel bir PR çalışması. Kesinlikle mantıklı. Durup durup. durup Tavşan kaç, tazı tut gibi. Yani. Bir ortaya bir şey atıyor, kaçıyor. Belli bir sıra sonra tekrar. O yüzden şey dedim seni yormayayım bu konuda diye. <Gülüyor> Doğru. Ama yine de kadın erkek ilişkisi hakkında bir şey söylemek istersen. Hani ortak mevzudan olabilirim. Yani e, bilmiyorum beni kullandı diyor ama ilişkilerde beni kullandı diye bir şey yok. Kim bir ilişkiye çok emek veriyorsa o o kadar haz alır, mutlu olur, zevk alır. Ama sürekli fedakarlık, vakıf insanı veya ilişkinin köle izahurası olmayın. Bu çok önemli. Eğer karşı taraftan bir şey almadan sürekli veriyorsanız siz bunu özgüvensizsiniz veya işte bağımlı kişiliğe sahipsiniz. Bundan dolayı sürekli veriyorsunuz. Hocam, Hiç bir kimse kişi, almadan veremez. Bir kişi kullanılır mı? Yoksa kendini kullandırtır mı? Kendisini kullandırtır. Yani, yani. Kimse kimseyi zorla ben kullanmaz. Ben de Tabii ki. O yüzden ilişkinin güzel günlerini bizim göz zevkimizi bozacak şekilde lütfen